Üstad Kral hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrehan. Bugün sizlerle birlikte Brawl da yeni gelen karakter, Suproto çıkarmaya çalışacağız. Suproto benim garip bir karakterden iyi gibi. Üç sev sineliş eli. Neyse fazla şey yapmayacağım yine. Sandıklar açacağım. Ne bu? Oh güzel. 8 bitin şeyi çıktı. Savaşa girdim şu an. Hayır, savaşa girdim. Neyse meğer girdiysek yaparız. Yanlış savaşa girdik. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağım savaşı. Şöyle bir kişi daha devirdik. Sen de öl lan. O da öldü. Lan boşuna oltu bastım ya. Ölümüne girdim şu an niye girdim aklımda hiçbir fikrim yok neyse. Önemi değil. Şu an 8 bitin aksesuarlarını çıkardık. Devam kediyoruz oradan. Pro seri seri seri seri abi. Hadi abi bir pro ver oynayalım baba aaa aa, sendi geldi lan Vallahi sendi geldi hımm sendi geldi güzel abi spurtu versen bir de sendi falan lan Crow'un aksisi var geldi hage evet Crow 700 kupa Evet güzel güzel. Şu an güzel gidiyor yani sandıklar. Hadi oğlum. Bir şey gel hadi oğlum. Ya bu böyle gelme ya. İnsanı bir heyecanlandırıyor böyle gelince herif. Şöyle aradan bir tane büyük kutu açalım. Bir tane daha açalım. Amanın Buji geldi Şu an kaç tane 3 tane şey çıkardık Aksesuar Küçüklerden devam ediyoruz aga. Hadi oğlum bir şey ver hadi be Hadi onu sport ver ya Aksesuar istemiyorum hadi Kardeşim az bekle acele etme son sandığım hadi oğlum Ne vermedi emzin <gülüyor> kirinde çıkardık yani bol aksesuarlı bir video oldu kaç tane aksesuar çıkardım lan bir iki başka başka neyden çıkardık üç dört başka çıkardığım aksesuarlı yok bir de karakter çıkardık beş diyelim Ab sen değil oynarım ben. Ben bir sen değil oynarım. Başlıyorum abi. Şu asıvır bu da sen değil baba. Akarız diye düşünüyorum. Güzel vuruyor. Bunun efekti kapalı heradı Şu an sesini alamadım sen bunu bana ver ulan boş attık ya eyvallah Ölü lan Onu da avraldık Alırız bunu her türlü Easy win Şu Bununla bir yer oynadık aksesuarlı şeylerle falan da oynamak istiyorum ya Oyun sesi çok yüksek geldi. Şimdi. Bunlar pek şey değil. Ben 8 bitle oynamak istiyorum abi. Bunun ayarlarına bakıyorum. Abi, sesi bekledin, niye gelmiyor? Bu gerçekten çok efsane bir şey. 8 bitin maktezarı Baylor. Aslan ayıptır. Lan telefon... Kasıyor arkadaş telefon ya. Ölaydı öyle, öl öl <gülüyor> Abi şu an oyunda bir sıkıntı var. Sesi falan çok geç geliyor. Ateş ediyorum. Ateş sesi falan da gelmiyor. Efektin açık olmasına rağmen. Öldürdüler. Şeyi gösteremedim ya. Dur. Aksesuarı gösteremedim. Onun için şey yapmıştım. Tekrar gir. Teleport görevini görüyor bildiğin çok efsane bir şey ya. Heh şu an tam şu an sesleri normal düzeldi. Bir gariplik olmuş demitten. Şimdi bir az bir geç gelme var da. Geliyor herhalde. Göster. Gelme gelme gelme Bak şimdi yanına gideceğim izle Dur aman kaçtı kaçtı Bunun yanına giderim agaben Şöyle atsam Hop selamünaleyküm baba diyorum ve adam kaçıyor Böyle bir şey Kullanabilirsen mükemmel bir şey abi kaçarken de iş yapar Sivdim o yüzden Abi en sevdiğim şey şu an mutlu den şey crow'un Ki gelmesiydi Crow'la Oynamak istiyorum yani 700 kubalarda falan Biraz zorlu geçiyor abi adamlar şey geliyor böyle alıyorlar Bayağı iş yapacak bu bende Я отель вон Leon kaçma, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçtı. Şöyle ben bir ulti kazmaya çalışacağım. Ben bunu araşlasam Aksesuara bassam Demin alırdım da şu an alamam Ölsem mi ya üreşeli gitti abi onu O oh. Şu an birinin üstüne araştırmak istiyorum da dur. Gel abi ortak olalım. Şurada Shelly var ya göstermiyor. İnşallah yoktur yani boşa ateş ediyorum da muhtemelen nerede bu? şura bir ateş etlenceyine kardeşim budur hocam hocam evet şu an olmadık yerde gelen bir mesaj sonucunda öldük üçüncü mi olundu dördüncü mü üçüncü olmuşuz sıkıntı sıkıntı yok bu da böyle bir şey yani aslında onu kullandım böyle çok kısa bir anında iş yaptı. Zehirin içinde iş yaptı yani. Bu ne oluyordu? He, cis'in taretini attığımızda bir kullanıyoruz onu. Adamları yavaşlatıyor. Bir şok dalgası falan filan geliyor. Öyle bir şey oluyor. Başka ne vardı abi? Aynen. Emzinki var. Emzinki düşmanı yanındakini itiyordu. Yakındaki düşmanı itiyor. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Aynen. Yani bu kadar abisi Suprot çıkartamadık. Suprot çıkartabilseydik iyiydi. Ya Sprout'ta 350 taş abi. Gidip de 350 taş veremem buna. Olsa da yok zaten. O yüzden yok yani vermeyeceğim. Hı, hmm. ama bir saniye. Aga o değil. De. Yıldız mı çıkmıyor birinde ya? Birine max yapalım. Hangisini yapalım? 8 level'in birini yapacağım max'ı da o zaman bu değil de şuan karışık aldım boylu geç penny yapayım en iyisi de penny yükselttim tamamdır penny max yaptım evet abi videoyu beğendiyseniz beğenin kanala abone olmayı unutmayın videoların devamını istiyorsanız yorum atın bankatına like hadi abi kendinize iyi bakın bu arada burada sokağa çıkma hesağı geldi daha yeni geldi mersindeyiz sokağa çıkma hesağı var artık yapacak bir şey yok kavga evde çıkamıyoruz abi. zaten çıkamıyoruz kimse çıkamıyor artık hadi abi salacaklı kalın